Levent, limonata yapmak için 3 limonun suyunu sıkmış. Birinci limondan 42, ikinci limondan 36 ve son limondan da 45 mililitre limon suyu çıkarmış. Levent, 3 limondan toplam kaç mililitre limon suyu elde etmiştir? Problemi çözmek için, Levent'in 3 limondan elde ettiği limon suyunun toplamını bulmamız lazım, öyle değil mi? Birinci limondan, 42 mililitre limon suyu elde etmişti. Mililitrenin kısaltması olarak, mili için küçük m, litre için de büyük l harfini kullanıyoruz. Evet, birinci limondan 42 mililitre su çıkmış, İkinci limondan 36 mililitre, son limondan da 45 mililitre su çıkmış. Evet, şimdi bu üç sayıyı toplayalım ve sonucu bulalım. Sonuç yine mililitre cinsinden olacak. Birler basamağında, 2 artı 6, 8, artı 5, 13 eder. 13'te 3 birlik ve 1 onluk vardır. Onluğu birler basamağına yazamayacağıma göre, onlar basamağına taşıyorum. Yani elde var 1. 1 artı 4, 5, artı 3, 8 ve artı 4, 12 onluk eder. Ve bu, 120 ile aynı şeydir. Birler basamağındaki 3'ü de eklersek Levent'in 3 limondan toplam 123 mililitre limon suyu elde ettiğini söyleyebiliriz. Hadi bir tane daha soru yapalım. Salih aşağıdaki kaba 5 şişe motor yağı döküyor. Aşağıda şekli verilen kaba bakarsak yağın durduğu yer 45 mililitreye benziyor ama emin olalım. 5 şişe motor yağı döktükten sonra motor yağının yüksekliği tam 40'la 50'nin arasında olduğu için, evet, kaptaki motor yağı 45 mililitre. 5 şişe motor yağı dökmüş ve 5 şişe motor yağının hacmi 45 mililitre'ymiş. Her şişedeki motor yağı miktarı eşit olduğuna göre, bu arada bu kabın da salih yağ dökmeden önce boş olduğunu varsayıyorum. Her şişedeki motor yağı miktarı eşit olduğuna göre, şişelerin her birinde Kaç mililitre motor yağı vardı? diye sorulmuş. 5 e şişe döktüğüne göre, bu birinci şişemiz olsun, bu ikinci, bu üçüncü, dördüncü şişe ve beşinci şişe. Hepsinde de eşit miktarda motor yağı varmış. Şişelerdeki motor yağı miktarı yerine şimdilik soru işareti koyuyorum. 5 şişe çarpı soru işareti, bu işlemin sonucu da 45 mililitre olacak. Anlaştık mı? Pekala. Sizce, 5 çarpı kaç mililitre motor yağı, 45 mililitre motor yağı eder? 5 kere 9, 45 eder, öyle değil mi? Evet. 5 kere 9, 45 ettiği için, demek ki Salih'in, motor yağı şişelerinin her birinde, 9 mililitre motor yağı varmış. Problemde, şişelerin hepsinde eşit miktarda motor yağı olduğunu söylediklerini, bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Yani, ancak şişelerin her birinde 9 mililitre motor yağı varsa toplamda 45 mililitre motor yağı olur. Evet, o halde şişelerin her birinde 9 mililitre motor yağı vardı.